Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyim arkadaşlar bugün farklı oynayacağız Brawl Stars'ı nasıl oynayacağız peki hemen göstereyim arkadaşlar bugün Brawl Stars'ı Gamepad ile oynayacağız arkadaşlar şu gördüğünüz e, Gamepad Xbox'ın kablosu Gamepad'i vardı bende Xbox 360 olduğu için onu kablosu olarak bilgisayarda oynuyorum arkadaşlar Bununla veya işte başka bir gamepad takarsanız, Xbox özelliği olan gamepadler bilgisayarda kullanılıyor arkadaşlar. Bununla Brawl Stars oynamayı deneyeceğiz. Ama nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bir kere denedim sadece. Çalışıyor mu diye çalışıyor olduğunu gördüm. Ama hiç alışmadım, hiç alışmadığım bir yer. Bakalım oynayabileceğiz mi? Önce test edeceğiz, sonra oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Nasıl olduğunu, bunu da açıklayacağım bu arada nasıl oynandığını sizlere. Gamepad ile nasıl Brawl Stars oynanır... Açıklayacağım. Belki aranızda çok iyi oynayan vardır. Daha önce oynayan vardır. Onu bilemem. Ama ben ilk defa deniyorum. Daha doğrusu denedim. ilk defa oynayacağım. Sizler de bunu görün istedim arkadaşlar. Xbox 360 kolu Gamepad ile Brawl Stars oynayacağız. Bakalım oynayabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Arkadaşlar bu arada bunu nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız e, videoyu izlemelisiniz arkadaşlar. Sizlerden ricam like atıp kanalıma abone olmanız bu ve bunun gibi daha eğlenceli içeriklerin gelmesini bizimle birlikte eğlenmek istiyorsanız arkadaşlar abone olmanız gerekiyor. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım bunun ayarlarını yapalım gamepad'in. Şuradan açıyoruz arkadaşlar hemen şu sağ tarafta şöyle şöyle yapayım siz öyle görün. Evet. Şimdi şurada sağ tarafta arkadaşlar ayarlar var. Oyun kontrolleri. Buradan oyun kontrollerinden gamepad'i Şuradan Gamepad'i seçiyoruz arkadaşlar. Şurada Gamepad ayarları var. İşte hareketin nerede olduğunu falan gösteriyor. O şu an sizin ekranınızda görünmüyor tabii ki. Ee, ben size söyleyeceğim arkadaşlar Gamepad ile nasıl oynandığını. Şimdi bunu Gamepad'e aldık. Bakalım e, neler yapacağız. Tabii bu oyun menüsünde çalışmıyor arkadaşlar. Sadece oynarken çalışıyor. Hemen şöyle göstereyim. Ben size mesela Spike'ı alayım arkadaşlar Gamepad ile. Tamam mı? Gamepad ile oynuyorum bu arada. Bunu buradan görün diye şöyle yapayım. Şunu dene diyelim arkadaşlar. Biz de deneyelim bakalım hangi tuşla nasıl oluyormuş. Gamepad T. Şöyle göstermek için şöyle tutuyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Başka bir şeyle oynamıyorum arkadaşlar. Çok güzel bak hareketler çok hassas ve çok güzel oluyor. Onu şuradan göstereyim. Bu arada normal ateş etmek isterseniz şunu kullanıyorsunuz. En yakına vurmak için bunu kullanıyor. Sonra şu şuradaki tuş süperi kullanıyor. Yani RT tuşu. Şununla hedef alıyorsunuz arkadaşlar. Diğer şu sol elinize. Bıraktığınız an gidiyor bunu. iptal etme şansı yok. Ee, nereye hedef alırsanız direkt oraya gidiyor. Hani şey gibi geri getireyim iptal edeyim. Olayı yok bunda onu söyleyeyim. İptal etmiyor yani. Bakalım başka neler yapıyormuş. Hemen şöyle nasıl göstereyim ben size. Birazcık eğeyim kamerayı. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim gamepad'i. Ee, şöyle Ha oyuna gelmedik pardon Evet arkadaşlar Spike ile böyle gidiyoruz Şuradan Şöyle ateş ediyoruz arkadaşlar Ateşi bununla hareketi bununla yapıyoruz Aslında alışılırsa oynanır ha Fena değil güzel ben beğendim yani Şimdi süperi nasıl kullanıyoruz arkadaşlar Süperi RT tuşuna basılı tutuyoruz Ve süperi atacağımız yeri seçiyoruz Bu arada onu da hareket edebiliyoruz Şuradan şöyle atıyoruz ve süper oradan gidiyor. En yakına vurmak için şunu kullanıyoruz. Yani oto atış için bunu kullanıyoruz. Hedefleyebilmek için de şunu kullanıyoruz. Keşke bırakma olayı da olsaymış. Güzel olurmuş ama varsa da ben beceremedim onu. Evet arkadaşlar, gamepad ile böyle oynanıyor. Gördüğünüz gibi spyke'ı istediğimiz yöne götürebiliyoruz. Hatta şöyle Oy. Konsuzluğum neyim arkadaş? Şimdi süperi şöyle kullanalım. Hatta süperi şöyle şuraya atalım. Arkadaşlar Gamepad ile böyle oynanıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi gerçek bir mücadeleye girelim. gamepadle bakalım nasıl oynayacağız. Çok merak ediyorum. Şimdi buradan çıkalım. Ee, kimi seçsek? Kimi seçsek? Lou'yu seçelim arkadaşlar. Lou ile... Ee, bir tek hesaplaşma yapalım. Büyük ihtimal bizi ezip geçeceklerdir çünkü ilk defa oynuyoruz. Gamepad ile. Size göstermek için oynuyorum bu arada. Gamepad ile nasıl oynanır diye. Bu arada yeşil tuşlara gelince green screen siliyor. Oradan şey yapıp gibi. Tek hesaplaşma mücadelesi yapacağım. Bakalım. Arkadaşlar eğer alışırsanız çok zevkli aslında. Böyle arkanıza yaslanıp çok rahat bir şekilde. Şöyle mikrofonu çekeyim göreyim. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Arkanıza yaslanıp çok rahat klavye mouse kullanmadan. Oradan oraya tıklama derdi olmadan Çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz Şöyle oto atışları var Hemen oto atıştan biraz kutu alalım dur, dur aga gamepad kullanıyoruz Dur ilk defa kullanıyoruz Durun dalmayın Ooo bu bize dalacak Aga dur be Şimdi şuna Süperimizi şöyle kullanalım arkadaşlar Of oh be kaçtı. Hop. Ooo. Kaçmalar falan efsane. Çok iyi sıyrılınır bununla. Şuradan biraz kuşlara hakimiyet. Oy. Çok iyi. Allah. Arkadaşlar gamepad ile oynamaya alışık insan çok rahat oynar da. Ben pek gamepad ile oynamaya alışık değilim ya. Hani Brawl Stars da değilim en azından. Arkadaşlar, efsane oluyor. Ben beğendim ama tabi şu an <gülüyor> beni sıkıştırmasınlar diye de şöyle. Hoppa! Ulan game pet oyun kazanacağız. Durlar. lan! Dynamite! Allah bu bizi yer. Bu bizi ham yapar. Oğlum bak gelme. Oğlum bak git. Ah be arkadaşlar işte game petle böyle. Yani çok hakim olamadığım için olaya dalamıyorum. Olayın içine. Neyse bir, bir maç daha yapayım ben size. game petle bakalım. Bir tane de elmas kapmaca yapalım. game petle nasıl oynayacağız arkadaşlar. Şuradan bir. Hatta şey yapalım ya kupa kaybetmeyelim dur. Soygun yapalım. Soygunda da kimi alalım. Ağğğğğğğ. Pem'i alayım arkadaşlar soygunda Pem gerçi soygunda iyi değil ama olsun Bir de Pem'i deneyelim arkadaşlar gamepet ile Tabi başka mesela Edgar falan Oo bu ne troll haritaya geldik <gülüyor> Troll haritada gamepad mücadelesi Tüh bilseydim başka alırdım. Hoop Oha uçtuk resmen Aa niye vurmadı Oto Otomatik vurmadı çok garip Aha adamı da benle birlikte götürdü. Ay vay yedik. Nane yedik, naneyi yedik. Arkadaşlar şuradan şuradan şunları o toyla çıkartabilir miyiz? Neyse çıkaramadık arkadaşlar. Yine kaybettik. <gülüyor> arkadaşlar gamepad ile nasıl oynanır buradan bunu göstermiş olduk. Haritanı beğenmedim dostum. Hemen çıkalım yeni bir harita daha deneyelim. Troll haritalardan bakalım. Nasıl oynayacağız? Aslında ben bunu alışsam var ya canlı yayınlarda falan böyle daha rahat oynarım ha. Şöyle yayıla yayıla oynarız yani. Ooo herkesin kendi yerine koymuş. Oğlum vursana pokoyla mı girilir buraya lan? Bunu kaybettik ya. Ya arkadaş bu kadar mı? Ya birisi gelmiş ne almış birisi ne almış ya? Şans sabahta bak arkadaş. Birisi Poco ile birisi Mortis'te girmiş ya. Soyguna giriyorsunuz dur bunu da beğenmedim. Bakalım troll haritaları deneyelim. Gamepad ile troll haritaları deniyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu başkalarının oluşturduğu haritaları deniyoruz. Acaba neler çıkacak karşımıza soygunda. Gamepad ile ki en azından kupa kaybetmeyin diye. <gülüyor> Oha bu nasıl bir harita. Şuradan ışınlansak nereye düşüyoruz. Anam geldik. Oğlum bu nasıl saçma bir harita lan? Arkadaş böyle harita mı olur? Bunu yapan bunu yapan kör oldu usta. Oha. Şöyle mi yapsak? Evet girdik ve buradayız. Ama tabii kaybedeceğiz gibi. Alır mıyız diyecektim alamadık ya. Arkadaş böyle de olmaz ki ama ya. Şöyle seçiyoruz, atıyoruz arkadaşlar. Çok alışamadım ya. Otobas otobasıyorum. Bazen e, hedef seçmeye çalışıyorum ama çok çok keyifli arkadaşlar. Çok hassas yani bak şöyle direkt sağ sol yapıyorsun, hemen alıyor falan. Yani hiç kaçırmıyor. Ama biraz elin alışması lazım. Hani böyle FPS oyunlarında falan bu gamepad ile oynamaya alışık insanlar varsa çok zevkli oynarlar. Bunu buradan söyleyeyim arkadaşlar. Gamepad ile de oynanıyor yani Brawl Stars. Bunu buradan e, belirteyim. Bilgisayardan oynamak için de BlueStack emülatör kullanıyorum. Onu oradan yüklüyorsunuz. Sonra da gamepad ile oynuyorsunuz arkadaşlar. Gamepad ile denemek isteyen varsa, evinde gamepad olan varsa deneyebilirler. Ben oynadım. Cidden... Hani alışırsanız çok keyifli olur. Ben e, ikinci hesabımla biraz antrenman yapıp alışmaya çalışacağım. Buna alışırsam canlı yayınlarda bunlarla oynarım. Arkadaşlar canlı yayınlarımıza katılmak için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.